Ülkemiz tarihinin en kötü felaketini yaşarken bir yandan da en çok da soru insansız hava araçlarıyla ilgili gelmeye başladı. Hemen daha bu depremin birinci gününde işte Türksel'in geliştirdiği bir uçan baz istasyonu hatta TUSAŞ'la birlikte testler yapılmıştı. Bunlar nerede soruları sorulmaya başlandı. Bu projeyi araştırdığımız zaman son aşamada bazı son gelişmelerin toparlanması bazı teknik problemlerin çözülmesine kadar gelmişti proje. Çok hızlı bir şekilde TUSAŞ ekipleri, Türksel ekipleri buna eğildiler. Ve e, Aksungur olarak adlandırılan Türkiye'nin ilk çift motorlu İHA sistemi önceki gün İzmir'den havalandı. O podla beraber daha sonra Hatay üzerine geldi ve Hatay'da ilk görevine başlamış oldu. Şimdi bu video serisinin ilkini hatırlayacaksınız. Bu video ikinci tüm. E, Depremde savunma ve havacılık teknolojileriyle neler yapabiliriz, neler ortaya konabilir bu tür önerileri size kısa kısa anlatmayı hedefliyorum. İlk videomuzda genel havacılıkla ilgili olmuştu. Tek motorlu uçakların, pistlerin kırıldığı, ulaşım imkanının olmadığı yerlerde karayollarındaki o 500-600 metrelik kısımlara inip kalkıp en azından 150-200 kilo bile olsa, mesela bir malzemenin taşınması, buralardan yararlılması, niye bu konuda bir adım atılmadığını sormuştuk. Hemen video sonrasında ilginç bir gelişme oldu. Afat izin vermiyordu, Afat'tan izin çıktı. Zaten konuyu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü destekliyordu ve bu konuyla ilgili de çalışmalar başlıyor. En azından ilk videomuzun sonucunu almış olduk. Müjdeli bir haberle sizlere ulaştırmış olduk. Şimdi İHA sistemlerine bakacak olursak. Aksungur... ...çok fazla uzun süre havada kalacak bir şekilde tasarlanmış bir İHA sistemi teknolojisinde ankadan alıyor. Bu bölgeye baz istasyonuna gittiği zaman 8 kilometrelik bir yarı çap içerisinde bu sistem görev yapabilir durumda. Yani toplam alan yaklaşık 50 kilometre kareye e, cep telefonu sinyallerinin doğru bir şekilde iletilmesi için anten görevi yapıyor. Aynı zamanda cep telefonunun ulaşılması demek internet hizmetinde gelmesi gerek. Gelmesi anlamına geliyor. Keşke Türk senelinde TUSAŞ'la birlikte daha fazla bu tür uzun süre havada kalabilen, çok zorlu şartlarda uçabilen İHA'lar olsa ve çok daha geniş alanlar kapsal, kapsam altına alınsa çünkü birçok kurtarma çalışması internet üzerinden, işte WhatsApp grupları, sosyal medya üzerinden yürüyor ve bugün hayatımızın en önemli aktar damarlarından biri haline gelmiş durumda. Şimdi biraz önce bir laf söyledim. Her türlü hava koşulunda nasıl uçuracaksınız İHA'ları veya işte Turkcell daha önceden reklamlarda drone'lar göstermişti. Basit bunlar ufacık drone'lar. Bir drone'u kaldırdığınız zaman o bölgeye ciddi anlamda hizmet verilmesi için uzun süre havada kalması lazım. O zaman büyük drone'lar olması yani İHA sistemleri olması lazım. Bunu kaldırdığınız basit sistemlere sahipse işte bu gördüğünüz kar, kış şartlarında, bulut içi uçuşlarda nem çok farklılık gösteriyor. Hemen hava araçları buzlanmaya başlıyor. Buzlandığı zaman bu hava araçlarının özellikle kanatlarda buzlanmayı çözücü sistemlere sahip olması lazım. Bunlar da o ufak basit İHA sistemlerinde yok. Daha büyüklerinde var. İşte bugün bir bakıyoruz ilk depremin ilk gününde uçan insansız hava araçlarının başında Baykar'ın akıncısı geliyor. Akıncı devasa 5,5 tonluk bir, adeta uçaktan da büyük bir İHA sistemi ve bu İHA sisteminde buz kırıcı sistemler, çok güçlü motorlar var. Kanatlar buzlandığı zaman aerodinamiği bozuyor. Ağırlık artıyor ve hava aracı uçmakta güçlük çekiyor. Çok güçlü bir motorunuz varsa o buzu çözebiliyorsanız uçmaya başlıyorsunuz. Basit sistemler sizi kurtarmıyor. Tekrar gelelim bulut meselesine. Yani Bölgede görev yaptığınız bölgede örneğin Kahramanmaraş üzerindesiniz ve bulutlar var. Görüntü normal bir kamerayla alamıyorsunuz. Bunu alabileceğiniz tek sistem örneğin SAR sentetik açıklık radarınız olması lazım. ASELSA'nın geliştirdiği SARPER SAR sınıfındaki radarlar bulutlu havada yerdeki hedefleri takip edebiliyor. Görüntü alıp aktarabiliyor. O radar görüntüleriyle birlikte bir değerlendirme gerçekleştiriyor. İşte bu tür İHA sistemlerine sahip olmanız lazım. Örneğin ANKA-B'lere bu adapte edilmiş durumda. Bu da önemli bir mevzu. Bunu da belirtmemizde fayda var. Yani öyle tutup her hava şartında İHA uçamıyor. Bulut varsa optik olarak görüntü alamıyor. Bunlarla ilgili adımların atılması gerekiyor. Havanın açmasıyla birlikte akıncı ve daha ufak insansız hava aracı olan tb 2 de görev yapmaya başlıyor. Bu TB2'lerin kullandıkları bir başka sistemi de ben belirtmek istiyorum. Bu sistem hızlı haritalama podu. 2018 yılında Baykar tarafından geliştirilmiş bir pod. Bu pod bir dikdörtgen bir yapı düşünün. İHA'nın hemen altında yani TB2'nin taşıyabileceği boyutta. Burada yan yana çok sayıda kamera sistemi var. Dizili halde bunlar ve elektro optik kameralar çok detaylı yüksek çözünürlükte görüntü alıyor. Bu görüntüler İHA indikten sonra harita mühendisleri tarafından değerlendiriliyor ve 7 santim üzerinde görüntü 24 saat içerisinde işlenerek üretiliyor. Bu sistemi de Baykar 2018'de geliştirmişti. Amaç alınan görüntünün harita olarak değerlendirilmesi ve burayla ilgili işte hasar nerede var, ne yapılacak, nereye gidecek veya işte uydu fotoğraflarından görüyorsunuz ne kadar bir kayma oldu, ne yapıldı, bunların önlemlerin alınması ve yardım koordinasyon çalışmalarının, kurtarma çalışmalarının daha iyi koordine edilecek hale getirilmesi. Bir başka önemli soru uydu sistemleri. Uydular e, özellikle bulutlu havalarda SAR, sentetik açıklık radarı olmayan uydular Görüntü alamıyor. Bulut olarak meyaz görüyorsunuz etrafı. Bu arada tabii İHA'larla ilgili örneğin Anka Beyler'de TUSAŞ'ın geliştirdiği SAR radarı var. SAR, Aselsan'ın geliştirdiği SARPER radarı. E, SAR diyoruz ama bu radarların genel ismi SAR. Sentetik açıklık radarı. E, Aselsan'ın geliştirdiği SARPER radarı var. Bu SARPER radarıyla hava bulutlu olsa bile yeryüzü şekilleri veya hedef takibi gerçekleştirilebiliyor. Bunlar da çok çok önemli teknolojiler ve bunlar yoksa basit bir kamerayla bir şeyler görebilmek çok da kolay değil. Daha önceden Türk Turkcell'in reklamlarında gösterdi. ufak drone'larla bunlar yapılabilir mi? Çok kısıtlı bir alan içerisinde bunu yapabilirsiniz. Ama alan büyüdüğü zaman kapsama alanınız genişlesi, genişlesin dediğiniz zaman geniş bir alana yayın yapmak için çok yükseğe bunu çıkarmak lazım. Bu da eşittir. Uzun süre havada kalacak. Hava şartlarından buzlanmadan etkilenmeyecek ve buraya yayacak. Bunun için de farklı bir şekilde düşünüp çalışmalar yapmak gerekiyor. Ama sonuçta insan canı her şeyden bütün maliyetlerden çok önemli ve bu konuların düşünülerek hayata geçirilmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili dünyadaki konseptler hakkında çok kısa bilgi vermek istiyorum. Nasıl geçtiğimiz günlerde bu Çin balonu kalktı çok yüksek irtifadan Amerika'yı boydan boya katetti. En son Atlantik Okyanusu üzerine düşürdüler. Bu tür çok hafif, çok yüksek irtifalardan uçabilen artık meteorolojik etkilerin olmadığı işte bu 50.000 bin, 50 bin feet'i de geçen, 60 60.000 fit ve üzerinde basit insansız hava araçları bunlar yüksek teknoloji içeriyor. Çok küçük yükler taşıyorlar ama belki de bir ay havada kalıyor. Böyle bir şeyler yapılabilir mi? Biraz da kafayı açıkçası bunlara yormak gerekiyor. Serimiz devam edecek. Farklı farklı konuları ele alacağız. En azından... Zihnimizin açılması, farklı alanlara ve teknolojiye odaklanmak en büyük hedefim. Bir sonraki videoya görüşmek üzere, bir arada gelmek üzere. Lütfen depremle ilgili bağışlarınızı devam ettirin. Oradaki insanımızın bir şişe suya, bir monta veya sığınacak bir mobile ve oralara çok ihtiyaçları var.